Bu soruda, tabloda verilen değerlerin doğrusal bir denklem tanımlaması için, boş bırakılan yere yazılması gereken y değerini bulmamız isteniyor. x 1'e eşitken, y 3 bölü 2'ye eşit. E eşit, x 2'ye eşitken, y 3'e eşit, x 1 birim arttığında y'nin değerini ne olduğuna bakalım şimdi. 3 bölü 2, 1.5'a eşittir, y'nin değeri 1.5'tan 3'e çıkıyor. O halde, 1,5 birim, yani 3 bölü 2 birim artıyor. x, 2'den 3'e yükseldiğinde, yani 1 birim arttığında, y'nin değeri 3 bölü 2'den 9 bölü 2'ye yükseliyor. Yani yine 3 bölü 2 birim artıyor. Bu verilere göre, doğrusal bir denklem elde edebilmemiz için, aynı oranı korumamız gerekiyor. Yani x'in değerindeki her bir birimlik artışın, y'nin değerinde 3 bölü 2'lik bir artış sağlaması gerekiyor. Aynı şekilde x'in değerindeki 2 birimlik artışın y'nin değerini 2 çarpı 3 bölü 2 arttırmasını bekliyoruz. Son değere geldiğimizde x'in değerine ne olduğuna bakalım. x'in değeri 3'ten 8'e yükseltilmiş. Yani 5 birimlik artış var. Aynı oranı korumak için eğer x'in değerini 5 birim yükseltiyorsak, y'nin değerinde 5 kere 5 çarpı 3 bölü 2 birim yükseltmemiz gerekir. 5 çarpı 3 bölü 2 de 15 bölü 2 eder. Değil mi? Y'nin değerinin 9 bölü 2'den 15 bölü 2 birim yükseltmemiz gerekiyor. Evet, 9 bölü 2 artı 15 bölü 2. 24 bölü 2 eder, yani kısaca 12 eder. Böylece doğrusal bir denklem elde etmek için boş bırakılan yere 12 yazmamız gerektiğini bulmuş olduk. Şahane!